Kanka var elim bozuk ya Neden kanka? Kanka babaannem bir yıllığında Trabzon'a gitmişti. Bir daha geri dönmeyecek Onu çok özleyeceğim ya Sana ne oluyor oğlum? Lan dursana Lan oğlum yine ne oluyor ya? Ama o babaannemin başörtüsü değil Çok mi? üzgünüm kanka çok Oğlum sen niye üzgünsün? Oğlum şemsi nereden çıktı lan? Oğlum niye evin içine şemsi atıyorsun? Ah lan ne hayat ne oldu ki lan? Oğlum lan nereden çıkıyor bunlar? Kanka iyi misin? Nice deli oldun sen ya. Neden ben? Neden ben? Lan nereden sen? Ne oldu ki neden sen? Ne yapıyorsun oğlum tesbihle? Oğlum delirdin mi ha? Ben bir Trabzon belediye bakıp gelin kanka. Lan.